Özellikle araba anahtarımı çok fazla kaybettiğim için e, Bluetooth takip cihazı kullanıyorum anahtarımda. E, bunun bu eski kullandığım, hep TAY markasını kullandım. Eski kullandığımın bataryası bitmişti. O yüzden yenisini sipariş ettim. Yenisi de geldi. Şimdi bunu takacağım. Evet, TAY'la açtım. İçinden iki tane çıktı. Bir tanesi bu. Bunun böyle bir deliği var. Bunu anahtarı takıyorsunuz. Bu da slim dedikleri daha küçük. Yani kredi kartı boyutunda bunu da aslında cüzdanda taşımak için çok ideal, çok küçük. Şimdi bunu tekrar e, telefonumla bağlayacağım ve aktifleştireceğim. Evet, tayla aktifleştirdim. Şimdi telefonumla anahtarımı bulmaya çalışacağım. Süper.